Gençler, herkese merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Allah'ın izniyle. Hiç yayına böyle giren birisini duydunuz mu? <gülüyor> i̇şte biz böyleyiz arkadaşlar. Evet, bugün Millet İttifakı'nın bakanı öyle bir açıklama yaptı ki yani Millet Bakanı açıklamalarını yapa yapa yapa yoruldu. Vallahi benim de gözlerimin altı çöktü. Yani gördüğünüz gibi Bugün açıklama yapacağız dedik ama e, şu an gecenin biri çeyrek geçiyor ve bu yayına e, ben kayıt olarak e, oluşturuyorum. Siz video olarak e, izleyeceksiniz. Evet Milli Eğitim Bakanı öyle bir açıklama yaptı ki yani e, gündeme bomba gibi e, düştü bu. Bunu yorumlayacağız e, şimdi. Ne dedi e, peki Milli Eğitim Bakanı? Hemen e, ona bakalım. Bakan Özer'den Öğretmen ve Engelli Öğretmen Ataması Açıklaması Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20.000 öğretmen atayacağız. 1 Eylül'de öğretmenlerimiz okullarına gidecekler, dedi. Bakan Özer, Engelli Öğretmen Ataması ile ilgili olarak da her yıl yapıyoruz. 20.000 öğretmen atamasını tamamlayalım. Kapasiteye göre o da her yıl yapılıyor, dedi. Evet. Bakan Özer'in açıklaması bu şekilde arkadaşlar. Engelli öğretmen adaylarımızın beklentileri ne yöndeydi? İşte onlar Mart-Nisan gibi olmasını çok arzuluyorlardı o dönemde. Ee, yine Ağustos ve Eylül ayında olurlar diye e, çok bir beklenti içerisindeydiler. Lakin e, biz ta o zamanlar, yani o e, Bakan Özler'in açıklamasına binaen yani e, böyle aldığımız bilgiler neticesinde e, sonbahara doğru engelli öğretmen atamasının e, olacağını söylemiştik. E, arkadaşlar yani e, Milli Eğitim Bakanı Özler'in e, bu açıklaması bizi de e, teyit etmiş oldu. E, arkadaşlar e, onun haricinde yani e, bizlerin bu konuyla ilgili öngörüleri ne bakın bu e, yani e, bu yayında en beklediğiniz e, nokta bu biz e, yine öngörülerimiz neticesinde arkadaşlar engelli öğretmen atamalarının Ekim ile Aralık e, ayı arası içerisinde olmasını bekliyoruz arkadaşlar yani Ekim ile Aralık ayı içerisinde bakın e, yine burayı vurguluyorum. Bu önemli. EKPSS atamalarının ise hemen öğretmen atamalarının akabinde sonrasında Kasım ve Aralık ayı içerisinde olmasını öngörüyoruz arkadaşlar bakın e, bu da e, çok önemli. Yani e, bu normal takvim işleyişi e, akabinde önümüzde e, seçimin olması arkadaşlar. Ee, engelli öğretmen atamalarının ve EKPSsi atama sayılarının yüksek e, olacağını e, bize bu ipucunu veriyor arkadaşlar. Hatta ve hatta e, Ankara'da e, milletvekillerini, bakanları e, ziyaret eden e, arkadaşlarımızın hep aldıkları istihbari e, bilgiler bunlar. Yani seçim öncesi Allah'ın izniyle yüksek atamalar olacak e, arkadaşlar e, tabi böyle olsun eğer normal takvimde olacaksa bu e, atama sayıları yüksek olsun yani kesinlikle böyle hani bir hayal kırıklığına uğramayalım e, neticede e, seçim öncesi herkes böyle e, memnun edilirken engelli öğretmen atama e, sayılarının yüksek olmasına. EKPSS atama sayılarının yüksek olmasını da devlet büyüklerimizden bekliyoruz arkadaşlar. Esasında yani burada gönlümüzden geçen şu yani keşke bu 20.000 Eylül ayındaki engelli öğretmen alımlarında yani o Eylül ayı öğretmen atamalarına engelli öğretmen atamalarımızda keşke eklenmiş olsa. Yani niye Milliyetin Bakanlığı böyle ayrı ayrı e, bunları düşünüyor ki? Yani esasında e, 20 bin öğretmen ataması olsun. Yani 1000'i 2000'i e, engelli öğretmenlerimize e, ayrılsın. Yani bir bütün olarak e, düşünülsün bu. Yani e, burada esasında e, bence yani keşke e, bu şekilde yapılsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar bizler e, Allah'ın izniyle Türkiye Beyaz Ay Derneği olarak da engelli öğretmenlerimizin yanındayız. Yani ise atama sayısı bekleyen tüm engelli kardeşlerimizin yanındayız ve görüyorsunuz canla başla Allah'ın izniyle mücadele ediyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Yani lakin lakin bakın ben size şunu söyleyeyim. Artık günümüzün en büyük gücü ne? Medya. Yani bizim kanalımız şöyle 100 bin 200 bin ya da 1 milyon aboneli bir kanal olmuş olsaydı Şu an Milli Eğitim Bakanımız bu açıklamayı bizim kanalımızda yapıyordu arkadaşlar Yani bu gerçekten biz hani diyoruz ya ya sizin sesiniz sizin medya gücünüz Arkadaşlar YouTube önemli kanalımızı destekleyin yani Çevrenizi, akrabalarınızı, arkadaşlarınızı, kanalımıza abone yapın. Katıl butonuna basın. Arkadaşlar bunlar önemli. Yani bunları yapın ki bizler Milli Eğitim Bakanına diğer bakanlarımızı, aile bakanımızı, yani inşallah Cumhurbaşkanımızı bile bu kanalda ağırlayalım. Bakın yani bu gerçekten önemli. Eğer yani e, böyle yani ara ara düşünüyorum. Eğer bu şekilde zaten bizim kanalımız bu şekilde giderse yani engelsiz medya kanalının kapısını kilit duralım gidelim arkadaşlar madem olmasın bu yani neyse gelelim yani şimdi moraliniz bozuldu sizin tabi yani tabi daha öncesinde bekliyordunuz engelli öğretmen arkadaşlarımız KPSS ataması bekleyen arkadaşlarımız bakın biz sabrı bilmiyoruz. Yani önce bir sabredelim edelim Allah'ın izniyle. Her hayırda bir, her şerde bir hayır vardır. Her şerde de bir hayır vardır. Yani beklemesini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani sizin şer gördüğünüz şeylerde Allah hayır yaratmıştır diyor. Yani ondan dolayı ya geç olsun temiz olsun sayılar yüksek olsun, tamam mı? Yani buna dikkat edelim. Şimdi. Ben şöyle bir tavsiyede bulunacağım sizlere. Şimdi ücretli öğretmen başvuruları da başlıyor. Engelli öğretmen adaylarımız, adaylarımızın tamamı ücretli öğretmenliğe başvursunlar. Kendilerini geliştirsinler, deneyimle tecrübe edinsinler. Ya ben de ücretli öğretmenim. Arkadaşlar yani eee ama o kadar çok şey kazandım ki ya daha deneyimli olun daha donanımlı olun bakın ücretli öğretmen e, yani maaşları da arttı yani daha iyi e, bu noktada kendinizi geliştirin ücretli öğretmenlerde de bakın şöyle bir şey var mesela geçmişte ne oldu 5 yıl görev yapan ücretli öğretmenlere kadro geldi arkadaşlar yani bakın size böyle bir tiyo veriyoruz. Yani e, ücretli öğretmen e, başvurularına başvuru yapın, milliyetim e, müdürlüklerine yani il ilçe müdürlüklerine e, öğretmen olabilmeniz için her e, türlü referansı gösterin ve bu konuda girişimci olun arkadaşlar. Onun haricinde EKPSS ataması bekleyen arkadaşlarımız ne yapmalılar? Onlar da İşkur'un kamu ilanlarına takip etsinler bakın hemen hemen her gün kanalımızda YouTube kanalımızda diğer sosyal medya kanallarımızda engelli arkadaşlarımız bizler arıyor. Hocam biz atandık müjdesi veriyorlar. Peki bunu nereden takip edeceksiniz? Facebook'ta bizim engelsiz medya grubumuz var arkadaşlar. Engelsiz medya yazdığınızda Facebook'taki bizim grubumuz çıkar. Orada. Çetin Hocam her gün e, engelli kamu iş ilanlarını paylaşıyor. Bakın oradan takip edin mutlaka. Tamam mı? Bunu da unutmayın. Arkadaşlar. Evet. E, yani daha e, ne eklemek gerekir? Yani bu e, sözlerimize. Engelli diyetisyenlerimizin de e, atamalarının e, takibindeyiz. Allah'ın izniyle. Sağlık Bakanlığı Bakanlığımız Yani bu konuda e, bu atamalarda ne yapıp yapıp engelli diyetisyenlerimize de engelli sağlıkçılarımıza da e, güzel bir atama sayıları vermeli e, diye e, düşünüyoruz bu konuyla ilgili. Yani e, Saygıdeğer Milli Kim Bakanımız, Saygıdeğer Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız, e, Sağlık Bakanımız, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza... Buradan sesleniyoruz. Ee, seçim öncesinde lütfen sizlerden ricamız e, atama sayıları ne kadar yüksek olursa e, Allah'ın izniyle bizlerinde o kadar dualarını alırsınız. Devletimize inanıyoruz, güveniyoruz. Sizleri seviyoruz e, sayın bakanlarımız, sayın cumhurbaşkanımız. Evet arkadaşlar, bakın e, bana da gerçekten hani. E, sürekli belki kızıyorsunuz. E, söyle ya sürekli aynı şeyi söylüyor diye. Lakin biz hiç öyle görmeyin. Hani diğer kanallar gibi ya beğen butonuna bas, abone ol. Yani e, bunu dedirttirmeyin bize. Neden biliyor musunuz? Bak ben programın başında ne dedim? Eğer bizim 1 milyona yakın abonemiz olmuş olsaydı şu an Milli Eğitim Bakanımız, Aile Bakanımız, Sağlık Bakanımız bizim canlı yayınlarımızdaydı arkadaşlar. Bakın bize destek verin, katıl butonuna basın, bizlere destek verin, engelsiz medya hepimizin kanalı. Yani destek verin, paylaşın, akabinde böyle abone sayısı çok yüksek olan instagram, twitter, youtube yani böyle çevrenizde ünlü insanlar da varsa. Ya bizim sesimiz olan Engelsiz Medya YouTube kanalını lütfen paylaşır mısınız? Bizlere destek verir misiniz diye bizlerin elinden tutun. Bir elin nesi var? iki'nin elin sesi var. Arkadaşlar. Bakın bu yavaşlıkta giderse yani emin olun e, yani Engelsiz Medya'yı yani kapısına kilit vuracağız. gideceğiz yani. Arkadaşlar. Evet. Neyse. Yani yani. Ee, hayırlısı olsun Allah'ın izniyle. Hiçbir şekilde moralinizi bozmayın. Tamam mı? Yani gün doğmadan neler neler doğar Allah'ın izniyle. Bizler arkadaşlar e, yani bakanlıklarımızın, bakanlarımızın, cumhurbaşkanımızın e, her programının takipçisiyiz. E, yani ne gerekiyorsa yapacağız. Lakin sizler destek vermezseniz olmaz. Bunu söyleyeyim size. Yani bizler onların kapılarına gittiğimiz zaman... Engelsiz medya YouTube kanalımız dediği dedikleri zaman e, bakarlar ya ne kadar az yani 10 milyon engelli e, var diyorlar ama 10-15 bin e, sayıları var derler, 80 bin EKPSS'ye hazırlanan var derler, 10-15 bin e, üyeleri var, aboneleri var derler, demesinler, medya çok önemli Allah'ın izniyle. Hayırlısı olsun. Ee, yayınımızı sonlandırıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hayatta hiçbir şey sizin sağlığınızda, psikolojinizden daha değerli değil. Bunu unutmayın. Kendinizi geliştirin. Tamam mı? Allah'a emanetsiniz.